Hoşgeldiniz. Ee, bugün ZIG 14 atışı yapacağız. Bakalım görelim. ZIG 14 Nasıl bir silah yapmış. Nasıl bir şey. Komple çelik arkadaşlar. Görünümü çok güzel ama ZIG 14. 15 tane mermi alıyor normalde. 7-8 tane bastık biz. Bismillahirrahmanirrahim. Gayet güzel tavsiye ederim. Çelik komplesiyle çok güzel. Atışı, sesi. Gerçi biz vuramadık ama sağlık olsun. izlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.